Merhaba sevgili yengeç burçları. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili yengeçler geçtiğimiz ay Boğa bu Burcu'nda başlayan tutulmalar döngüsüyle beraber özellikle hayalleriniz umutlarınız, hedefleriniz ve sosyal çevrenizle alakalı bir takım büyük kararlar almak durumunda kaldınız. Belki aşk hayatınız belki gelecek hedefleriniz, belki kendi potansiyelinizi keşfetmenizle alakalı farkındalıklar ön plana çıkmış olabilir geçtiğimiz ay itibariyle. Bu ay ise artık ikizler ve yay son tutulmasını yaşayacağız ve e, önümüzdeki. Akrep ve Boğa aksının hakimiyetinin olduğunu söyleyebilirim. Siz de zaten şanslı burçlardansanız, 2022 yıllık burç yorumlarında bahsetmiş olduğum üzere. Eğer dinlemediyseniz mutlaka oynatma listelerinden dinlemenizi tavsiye ediyorum.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 E, tabii Neptün uzun yıllardır balık burcunda, sizin yükseleninizi de destekleyen bir görünümde esasına baktığımızda. E, Neptün düz seyrine başlamasıyla beraber özellikle balık burcunun sembolize etmiş olduğu alanlardaki kafa karışıklığımız biraz azalacak. Nedir bu? Sizin haritanızın 9. evi. E, özellikle akademik kariyeriniz Hukuksal süreçleriniz, e, yurtdışı bağlantılı konularınız varsa, e, felsefe, hayat felsefesi, hayat görüşüyle alakalı durumlar varsa belki uzun yıllardır kendinize bir rota çizmeye çalışıyorsunuz. Yani benim inancım ne, benim hayat felsefem ne? E, bu konulara dair kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Bazen gerçekten çok mistik deneyimler de yaşıyor olabilirsiniz. Çok farklı insanlarla tanışıyor olabilirsiniz. E, bu retro sürecinin bitimiyle beraber o alanda yaşamış olduğunuz kafa karışıklıkları varsa belki hukuksal kutsal gündemlerle alakalı belirsizlikler varsa artık bunların yavaş yavaş pey daha kolay bir şekilde çözülmeye başlandığını göreceksiniz. 4 Aralık tarihinde yay burcunda tam bir güneş tutulması yaşayacağız. İşte bu ikizler ve yay aksının son tutulması olacak. Ee, özellikle bu Boğa Burcu'nda meydana gelen ay tutulmasıyla beraber hayatımızda bazı şeyleri artık kafamızda bitirmeye başladık ve e, yeni başlangıçlara da hazır vaziyete geldik her yani ne kadar sert bir tutulma olsa da. Bu güneş tutulmasıyla da beraber artık başlangıçlar, adımlar e, gündeme gelmeye başlayacak. Sizin haritanızda yay burcu 6. evinizi sembolize ediyor. Bu da özellikle iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, sağlıkla alakalı gündemleriniz, e, yeni bir düzen oluşturmak, yeni bir rutin oluşturmaya dair her türlü konuyu içermekte. Belki birçok yengeç burcu bu süreçte yeni bir işe girebilir. işyerindeki yerindeki görev ve sorumlulukları değişebilir. E, belki birçoğunuz spora başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Yeni bir hayat rutini oluşturmak adına bazı hamleleriniz ve eylemleriniz olabilir gibi gözüküyor sevgili yengeç burçlarım. Evet 7 Aralık tarihinde merkür neptün karesini yaşayacağız. merkür neptün karesi biraz aslında kafa karışıkları, zihinsel bulanıklıklar, bazen yanlış anlaşılmalar, yanlış söylemler ifadede ve iletişimde bir takım aksaklıkları ifade ediyor. Burada haritanızda baktığım zaman 9. ev ve 6. ev bağlamında meydana geldiğini görüyoruz. Demek ki özellikle seyahat planlarınız varsa, akademik kariyeriniz varsa, hukuksal gündemleriniz varsa bunlarla alakalı bazı aksilikler yaşanabilir. Yani biletleriniz alınamayabilir, yanlış evraklar olabilir, özellikle yanlış bir şekilde istihbarat alabileceğiniz gündemler var beraber çalıştığınız insanlarla iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bazı yanlışlıklar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Daha temkinli olmasında fayda olacaktır. Evet 11 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor. 25 derece Oğlak burcunda ve sizin 7. evinizde. Özellikle ilişkisi olmayan yengeç burçlarının gerçekten çok güçlü, çok köklü bir ilişki bekliyor olabilir. Sağlam temelleri olan ve güçlü bir partner karşımıza çıkabilir bu süreç itibariyle. Veyahut mevcut ilişkinizde artık boyut değiştirmek, bir üst aşamaya geçmek, bir şeylerin kökten yenilenmesi veya dönüşmesi adına bir takım gündemler olacak gibi gözüküyor. E, muhatabınız, partneriniz veya ortağınız çok güçlü ve kendinden emin bir tutum sergileyecektir. Belki birçoğunuz bu süreçte evlilik kararı alabilir, ortaklık kararı alabilir, ilişkiye dair artık somut ve net bir adım atmak zorunda kalabilirsiniz. E, i̇lişkilerde artık köklü bir yapılanma sürecinin ortaya çıktığını gösteriyor bu kavuşum. 13 Aralık tarihine geldiğimizde Mars akrep burcundan çıkıp artık yay burcuna geçiyor. Yavaş yavaş artık bu akrep enerjilerini üzerimizden atıp yay enerjilerine doğru kanalize olmaya başlıyoruz. E bu da daha rahat bir enerji esasına baktığımızda sizin de 5. evinizden çıkıyor. Aşk hayatınız, belki tutkularınız, arzularınız e, bu alanlardan çıkıp artık 6. evinize yerleşiyor. Mars'ın 6. evinize yerleşmesiyle beraber günlük hayattaki temponuzun artacağını, e, bir şekilde daha aktif olmaya başlayacağınızı ifade edebiliriz. Burada Bunun yanı sıra sağlıkla alakalı da bazen e, zorlanmalar yaşanabilir. Çünkü kendinize çok fazla vakit ayıramayabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Bu bağlamda e, arada durup e, vücudunuzu ve kendinizi de dinlemeniz gerektiğini ifade etmem gerekiyor. Yeni bir işe girebilirsiniz. Bu iş gerçekten çok aktif bir iş olabilir. Bir şekilde koşturmak isteyeceksiniz. Belki bir çoğunluğu spora başlayabilirsiniz. Fiziksel aktivitelere daha çok hayatınızda yer vermeye de başlayabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Yine 13 Aralık tarihinde Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki günlerde... E, gündeminizin, zihninizin daha çok ikili ilişkiler, partneriniz, partnerinizin hayatı, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler alanına e, kanalize olacağını söyleyebiliriz. 15 Aralık tarihinde Mars ve Güney düğümü kavuşacak. Önemli bir görünüm. Tabii ki Mars aynı zamanda kuzey ay düğümüne karşıtlık yapmış olacak. E, yay burcunda sizin 6. evinizde yani 6. ev ve 12. ev aksı tetikleniyor olacak sevgili yengeç burçları. Burada demek ki bir alışkanlığınızdan, bir rutininizden, bir saplantınızdan, bir takıntınızdan kurtulmanız gerekiyor. Belki çok çalışıyorsunuz, belki iş hayatınızda bir handikap içerisindesiniz, belki bazı sağlık problemleri yaşıyorsunuz, belki bedeninizi, fiziğinizi ihmal ediyorsunuz, belki iş ortamında, çalışma ortamında sizi çok mutlu etmeyen koşullar var. Bunlarla alakalı biraz durup düşünüp kendinize iyi gelen bir tercih yapmak zorunda hissettirecek bir gerilim yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. 18 Aralık tarihine geldiğimizde İkizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay var. Ee, bu dolunay önemli olacak. Yine 12. evinizde meydana geliyor demek ki bir farkındalık içsel bir uyanış dolunayı olacak sizin adınıza. Biraz uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Geçmişe çok fazla zihniniz takılabilir. Gördüğünüz rüyalar biraz sizi sarsabilir yorabilir gibi gözüküyor. Bu dolunay enerjisiyle beraber artık içsel anlamda sanki bazı şeylerin kararını almaya başlıyorsunuz. Yani yeni yıla girmeden önce aslında kafanızda belli bir şablon var, belli bir yöntem var ve bu yöntem üzerinde ilerlemek istiyorsunuz ama bunu çok da fazla dillendirmiyorsunuz duyurmuyorsunuz diyebiliriz bu dolunayla beraber bu kararı net olarak vereceğinizi görüyoruz 19 Aralık tarihinde venüs retrosu başlıyor ee, venüs 26 derece oğlak burcunda retro harekete başlayacak Venüs retrosu ile beraber özellikle tabii ki ilişkiler ve parasal konularla alakalı bazı e, kafa karışıklıkları veya geçmiş meselelerin tekrar tekrar gündeme taşınması gibi e, süreçler tetikleniyor. Burada sizin 7. evinizde meydana geleceği için bu retro özellikle e, eski aşklar, eski ilişkiler, eski ortaklıklar veya partnerlerle alakalı gündemler ön plana çıkabilir. Mevcutta devam eden ortaklıklarınız veya ilişkileriniz varsa... Bunlarda da eski gündemleri tekrardan ele almak durumunda kalabileceğinizi söyleyebiliriz bu dolunay enerjisi ile birlikte. Evet, Venüs e, retrosu başlıyor. Özellikle yeni ortaklıklara girmek, yeni fikirler, evlilik kararı almak, ortaklık kararı almak adına da biraz daha temkinli durulması gereken bir süreçten geçiyor olacağız. 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 11 derece oğlak Burcu'nda, Uranüs ise 11 derece Boğa Burcu'nda bulunacak. Bu etkileşim aslında sürpriz haberlerin, güzel gelişmelerin, güzel ve şaşırtıcı gündemlerin hayatımıza dahil olacağını ifade ediyor. Merkür 7. evinizde, Uranüs ise 11. evinizde. Özellikle bir arkadaşınızla alakalı, sosyal çevrenizle alakalı, hayallerinizi gerçekleştirmekle alakalı birinden bir destek görebilirsiniz. Sürpriz bir destek olabilir. Birisi size bir teklifte bulunabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek babında belki bu bir arkadaşınız olabilir. İş ortamında yükselme, terfi alma, hak ettiğiniz pozisyona gelme gibi süreçlerde yine bu açıyla beraber tetiklenebilir gibi gözüküyor. 21 Aralık tarihinde Güneş artık Yay Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçecek. E, Güneşin Oğlak Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz yine e, ikili ilişkiler, ortaklıklar, partneriniz, partnerinizin hayatı üzerine odaklanıyor olacak. 24 Aralık tarihinde Satürn Uranüs karesi e, bu yıl içinde son kez kesinleşiyor olacak biliyorsunuz zaten. 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünüm. Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam karesini meydana getirdi. Bu defa 11 derece kova ve 11 derece boğa burcunda bulunacak. Yani 8. ev ve 11. evinizde. Ee, burada özellikle birilerinden beklediğiniz destekler veya birilerine destek olmak zorunda kalmanız, başkalarının sorumlulukları, başkalarının hayatı gibi gündemlerde yeniden bir böyle iç daralması, bir sıkışma hissi yaşayabilirsiniz. Ee, biraz bu noktada sorumluluklarınız ve başkaları için yapılması gerekenler düşüncesi sizi hayallerinize ve hedeflerinize ulaşma noktasında sanki geri plana atıyor gibi. E zaten 2021 senesi boyunca bu gelgitler içerisinde yaşadınız. Şimdi ise bu tekrar kesinleşiyor ve tekrar sizi bir karar vermeye zorluyor gibi gözüküyor. Burada dengeyi sağlayabilmek en doğrusu olacaktır. Zaten yıl boyunca bahsetmiş olduğumuz gibi. 25 Aralık tarihinde Venüs Brito tekrar kavuşuyor. 25 derece oğlak burcunda tabi Venüs Retro'ya başlamıştı. Tekrar geldi. Demek ki 11 Aralık tarihinde başlayan gündemi tekrar ele almanız gerekecek. Özellikle evlilikler, ilişkiler, partneriniz, ortaklıklar, anlaşmalar ve sözleşmeler alanında artık ne yapılması gerekiyorsa sanki eğer ihmal ettiyseniz çözmeniz icap edecek gibi gözüküyor sevgili yengeç burçlarım. 28 Aralık tarihinde Jüpiter artık Balık burcu transitine başlıyor ve biz yeni yılda artık Jüpiter Balık transitini yaşayacağız zaten. 2022 yorumlarında bahsetmiş olduğum gibi Jüpiter bu sene sizi ciddi anlamda destekleyecek. gerçekten hava ve pardon, toprak ve su grupları Jüpiter'in desteğini hissediyor olacak. Ee, Jüpiter'in balık burcu geçişi özellikle hayallerinizi gerçekleştirme noktasında yeni bir bakış açısı elde etmek, yeni bir yaşam felsefesi elde etmek adına manevi yönden sizi gerçekten çok ileri bir noktaya taşıyacak. Yurt dışına taşınmak, yurtdışında dışında yaşamak, akademik kariyer, hukuksal süreçler gibi gündemleriniz varsa bu alanda da çiftte şanslar getirecek. E zaten 2022 yorumlarında bahsettik ve zaten e, ilerleyen süreçlerde de bahsediyor olacağız Jüpiter'in bu transitinden sevgili yengeç burçları. Evet, Aralık ayına dair bahsetmek istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay diliyorum sizlere. Şimdiden mutlu seneler diliyorum. Hoşçakalın.